Şu an Seferihisar Marina'dan çıktık. Deniz mükemmel çarşaf gibi. Umarız çok keyifli bir seyir olur. Bugün de yazın en sıcak günüymüş. Bol bol yanmalı bir gün olacak muhtemelen. Bu da teknemiz. Bu tekne günlük 3000 lira. 6 kişiye kadar gelebiliyorsunuz. Kişi, kişi başı 500 lira bir para ödemek gerekiyor. Yani bence günümüz şartlarında böyle bir aktivite için, bu kadar özel bir aktivite için vermeye değer bir para. Bu fiyata yemek içmek dahil değil. İsterseniz evinizde hazırlayıp teknede hazır yemeğinizi tüketebilir. İsterseniz de marketten alışveriş yapıp yemeğinizi teknede hazırlayabilirsiniz. Teknelerde genelde yemek hazırlamak ve yemek yemek için her türlü araç gereç bulunuyor. Ama yine de siz gitmeden önce kaptığınızda mutlaka sorup emin olun. Takarlar. Izbarçu yaptım. Gel yavaş yavaş. Verin, mi? Evet, çuvalatı vereceğim. İlk durak, papaz koyu. Su, inanılmaz güzel. Herkesin keyfi yerinde. Burada bir dedikodu. Ya, biz buna Ya bana Testolar, Burada o psikolojik değil testler değil. üzerine muhabbetler. Nasıl? O testleri böyle hazırlayan kurumlar, psikolojik testlerine alırmıyor. O öyle bir piyasada mı varmış? <gülüyor> evet, <gülüyor> öyle. <gülüyor> Bak, Oğuz Halil'i ben çözelim. <gülüyor> Bizim sorunlar mi? ortak Çöz zaten <gülüyor> yani. Hepimizin karakterini anlayabiliriz. Şu an psikolojik konular konuşuluyor elimiz zaten. Yani hocada bir mesleğe söz konusu. Kaptan dediğine göre, bu bölgedeki en güzel koymuş burası. İsmini tekrar söylüyorum, papaz koyu. <gülüyor> Kendine gelmeyiz mi? Atıl git kaçıyım bu da! ben kendine gelmeyiz mi? Ne Oğlum kendine geliyor Valla <gülüyor> <yok sen gülüyor> kendine geldim! <gülüyor> hadi hadi ya! Oh, oh, hadi bakalım hadi bakalım diyordun hadi bakalım! Hadi Mare <gülüyor> <hadi, hadi. gülüyor> sen seni attay ya! sana! Yes! Hiç uh, hallere düşmedi. Gerçek ne oldu lan? Ayrancılığın onun ağzı. Gel böyle gel. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunu kesin yayınla ya. Bunu kesin yayınla ya. Allah siz iharetiniz hocam. Allah sizle kalacağım. Papaz Koyunda biraz vakit geçirdikten sonra şimdi Taş Adaya gidiyoruz. Burada e, deniz üstünde bir böyle artık sintine midir yani teknelerin e, bu tuvaletlerini döktüğü şeyden midir yoksa yakındaki balık çiftliklerinden midir nedendir? E, bir böyle su üstünde bir atıklar birikmeye başladı. Biz de şimdi bu yüzden Taş gidiyoruz bahsedilen Taşada'ya geldik. Ee, hemen Papaz Koyu'nun bir yanı. E, Taşada olarak isimlendirilmesinin sebebi karşıdaki Taşada. Buranın suyu da Papaz Koyu'na çok benzer, tertemiz, karadan ulaşımı olmayan bir koyu. Aşağıda da, da yemeğimizi yedik, 2 saat yaklaşık yüzdük, şimdi dönüyoruz. Bir tekne seyrinin iyi veya kötü geçmesini en çok etkileyen etken hava durumu, özellikle de rüzgar şiddeti. İyi bir anı için mutlaka o günkü rüzgar şiddetini kontrol edin. Biz bugün maksimum 12 km bölü saati gördük. Bu da yaklaşık olarak 6.5 nata denk geliyor. Eğer bir gelkenliği ile ilk defa denize çıkacaksanız, 10 latın üzerinde olan günlerde çıkmamanızı tavsiye ederim ki tekne aktivitesinin tadını çıkarabilin. Günün sonuna geldik. Önce Seferiysal Mariana'dan Papazkoyun'a oradan da Taş Adası'na gittik sizinle izlediğiniz üzere. Şimdi dönüyoruz. Sabah 10.30'da çıkmıştık. Saat şu an 6.30 civarı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.